kalbim bu bu kopukluğu derecede ölümün arasında savaştım her gün öğrendim artık bu iyi kötülük tarafında Sadece yıldızlara çalacak güzel bu melodiler Bıraktım her şeyi yarıdaya Hepsini düşünmek deli yeter Omzumda günahlar var kalbimde çek bu lekeden daha Sadece anlamsız dakikalar Her biri beynimin içindeler Sanki bir tiyatro zannesi bu Rol yapmak güzel bir marifetken Perdeler kapanır ölünce o Oyanusu uzaktır mavi Hepinlik <gülüyor> Asker bu Sadece dostların arasında Yaşandı ölümün arasında Savaştım her öğrendim artık Bu iyilik kötülük tarafında Dokundum sadece yıldızlara Çalınca güzel bu melodiler Bıraktım her şeyi yarıdaya Hepsini düşünmek deli eder Omzumda günahlar var Kalbim kara araba leketen daha Sadece anlamsız dakikalar Her biri beynimin içindeler Annesi bu Rol yapmak güzel bir marifetken Perdeler kapanır ölünce o Okyanus uzaktır mavilikten